Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte eğlenceli bir videoda da karşınızdayız arkadaşlar Böyle birazcık geri sarmış arkadaşlar ben normalde burayı birazcık geçtim ama olsun şimdi şu kapı açılıyor mu? Aa. Sonra bakarız ya bu kapıyı ben şu an açamayacağım gibi duruyor çünkü. Arkadaşlar burada baya bu yarplar da yer. <gülüyor> ne? Ağrıyor, Bir mi? Lan, sen ne alıyorsun tipine tükürdüm. Bismillah. Sen mi öldürdün? Sikerim la. Siktim zane. Sana dedim <gülüyor> sana. Gelme diyorum geliyorsun. Karı gelme. <gülüyor> ne var? Ne, ne, ne var? Ne var? Ne var? Ağzına tükürdüm tipcizi. Ey ya Niye ölmedi? Allah. Paşam dedi lan. İlk Gelme. gelme. gelme. gelme. Ateş meşir. Ateş meşir. Ya silah nasıl değiştiriliyordu? Ha? Gelme. Allah belanı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dedim mi seni öldürürüm. öldürürüm gelme. Allah cehennemlik insan seni. bize mermi lazım ya. Arkadaşlar gerçekten buradakilerin hepsini öldürdüm. Mükemmel. Allah Allah Allah. Mükemmel. Çok iyi. Oğlum bana bir tane mermi ver ya. Oo. Uyu. Gazeteci. Şey gazete Gazeteci Bayrağı. Arkada da Amerika. Şurda maç oynamışlar herhalde. Bu, burada da askerler var. Vallahi adabilir. Biz neredeyiz? Biz Türkiye'de değil miyik Amerika'damik ya? Biz neredeyiz lan? Amerika'dayız herhalde arkadaşlar. Zombi kıyameti oldu. Zaten görüyorsun şu tipine tipine tükürdüğüm. hareket yaparsan, şu tokadı bir çakarım, bir çakarım. Söylüyorum ben sana. Aa şu çiviler lazım. Onlarla mermi üretebiliyorum arkadaşlar. O yüzden onların hepsini aldım. Koşma tuşu yok mu ya bunda? Ha buymuş. Ne bileyim ben ya. Bir tane daha bulduk. Şimdi biz şuradan nerede mermi üretiyorduk la biz? Aman ben bunla da öldürüyom sorum değil. Şu üst taraflı bir yerleri de üretiyorduk ha bu muydu la? Ha bu, bu değil bu değil. Bu değil la bu değil. Bu değil bu değil. Bu değil hangisiydi bu muydu? Bu da değil. Video izletmeyin bana sürekli. Bunların hiçbiri değil. Şu muydu? Ha bu bu bu. Ha buradan. Üret bakalım. Üretilmiyor. 4 tane var arkadaşlar. Üretilmiyor. Neyse. Daha üst katmanına da çıkacağız. Bayağı silah var orada. O silahların hepsini alacağım. Şimdi. da kapı var. Bu kapı açılıyor mu? Bak bu kapının ilerisi... Antinguntin yerlere gider. Benim asabımı bozmayın. Daha yine bir şeyler. Lan bu kapıyı açamıyoruz. Ses var. Gel görmedi beni. Dur, görmedi beni. Gel lan. Gel ananı bacını s**tiyom gel. Gel. Bak Hemen <gülüyor> yapalım. Ya biz bunlardan çok çekiyor Yemin ederim bıktım ya. Ama gerçekten gerçekten zombi kıyameti olsa ben yaşarım arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Benim ölmeme gibi, benim ölmeme şansım. Kafam çok her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama. <gülüyor> mermi. Allah mermi de mermi. Gerçi arkadaşlar biz balta ıı, çekişle de işimizi hallediyoruz. Sıkıntı yok yani. Biz demin önce şuradan bir yerden girdik. Bu kapıyı açtı. Aa geri döndük ya biz ye, şeye. Desen oranın ismini. Biz ne zaman dışarı çıkacağız ablacığım. Ben buradan çok sıkıldım bu binadan. Gerçekten söylüyorum. Beni çıkartın artık şuradan. Dışarıda biraz dışarıda gezelim dolaşalım. Örnek verirsek. Bu açılmıyor. Mesela bu yukarıcı kata gidilmiyor. Ne mantık ne akıl ya. Bir kapı vardı bu arada arkadaşlar. O kapıyı açmamız gerekiyor. Şimdi buradaydı değil mi o kapı? Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Bu da bir kapı vardı. Ben onu açamadım hiç. Daha önce denedim biliyorsunuz. Devam et, hızlı koş bakayım. Aç bakayım kapıyı. Bu açılmaz ki ya. Aa böyle miymiş? Yapar mı ya ben o zaman? Ananabla'dan ya. Ben yaparım orayı lan. Siz kimsiniz? Ya aman ağayım deneme hakkı veriyorlar ya. Gidiyor. Bana ne ya? Çıkmam. Sokarım İd illa video izleteceksiniz ya. Yeme ederim bu videoyu kim bulduysa gerçekten o her videoda var. Her oyunda video var ya. Sokarım böyle şey ya. Adamı delendiriyorlar gerçekten. Sinir oluyorum. Ben gerçekten bu işe çok sinir oluyorum. Bu ne ya? Burada da hiç bok yok. Aa, burada da bir kapı vardı aslında. Açılmayan bir kapı vardı burada ya. O kapıyı açmaya deneyelim bir de. Benim hasabımı bozmayın tamam mı? O kapıyı açın. O kapıyı da o demiri de yemin ederim yanlamasına düzlemesine Ay, kusura bakma. Burada bak. Gözünüzü şeyiniz sokayım. Bu amunakodumun kapısı niye açılmıyor? Niye böyle bir inventory bir şey çıkıyor benim karşıma. Sokar ama. Love imdat. Şimdi bir şey kimse yok ya. Zombiler. O ilk bölümde bir polis vardı. Onlar var. Onları da öldüreceğim kesinlikle. Bulursam herkem. Beni buraya kitle doğrusu bu çocukları. Ben buradayım o günden beri ya. Bıktık ya, pıktık. Kapı açılıyor mu? Setan bak bu korku oyununu ne tür bir şey ben çözemedim bu oyunu. Benim asabım bozmayın. Burası çok dengesiz bir yerlere gidiyor ama neyse hadi. Ver bakayım onu. İyi güzel şeyler verdiniz azından. Silah, mermi, bir şeyler yapabiliyorsunuz Ah Aha bilgisayar. Allah'ım buradan birilerini arayabilirik. Ne olur birini arayalım ya. Kurban olam ya. Burada niye hiçbir şey yok ya. Buradan bahsede sadece mermi verdiler. İyi bakalım arkadaşlar. Bak şu e şeyler açılıyor olabilir. Bilmiyorum ki. Aa bak burada da bir şeyler var. İyi, iyi ya. Güzel şeyler çıktı buradan. Bir yine araştıralım arkadaşlar. Yine bir şeyler çıkabilir buradan. Şu kapıyı açmakla uğraştım. Bir saat gerçekten söylüyorum. Kapıyı açmakla uğraştım. Burada notlar var. Güzel güzel güzel. Evet. Şu bilgisayar açılmıyor mu ya? Bilgisayarı açsaydık. Birini arayabilirdik en azından. Yapboz. Bu işi bence yapbozla çözeceğiz biz gibi. Bu kıyamet mayamet falan. filan anti-engüntin işler ya. A bak burada da bir şeyler var. Bir çıktı en azından. Şimdi biz... Daha yapabiliyok mu? Yes be. Kaç mermi oldu benim? Bana sadece iki tane mermi mi verdin? İki tane mermi mi verdin? O mermiyi... <gülüyor> Bakayım az. Evraklar, mevraklar. Abi ben şu diğer kapı, burada bizim bir işimiz bitti değil mi? Burada ben bir alakam yok, bura bitti. Diğer kapıyı açın, benim asla babımı bozmayın. Diğer bir tane kapı var orada. Aslında nikahında ya, onu açın bana. Bir de şu dışarı dışarı çıkalım, ben burada çok sıkıldım. Kapalı alan, bıkıyorum. Serbest olmam lazım, bu ne aman? Hep yere hep yere ya, odadan ya kardeşim. Cam dök bir şey de yok. Nefes nasıl alıyoruz biz ya? Hadi bu zombileri anladık. Bu zombiler nefes al türlü alır. Götünden de alır bunlar. Bunlar yani götünden bile nefes aldıklarını düşünüyorum yani. Bu zombi sonuçta. Tipe bak. Bu var işte. Bu, bu ne? Bu ne işe Ben bunu niye kapıyı açamayayım? Bir de şuraları dolaşalım. Belki burada eksik unuttuğumuz kapılar falan vardır diye düşünüyorum. Şurada mesela kapı var. Açmamışız. Kahpe miyiz? Zombiler gibi. Ama bir bok da çıkmıyor yani. Bu işin son nereye gidecek ben bilmiyorum yani. Böyle işe de başlarım kardeşim. Burda kitap var. Buraya geldiylim zaten ya. Aha! Bak burada da kapı var. Sokarım burası da açılmıyor. Ben ne bok yiyeceğim? Ben hiçbir yer açılmıyor kanka. Ne yapacağız biz? Ara bak ekran gidip geliyor. Ben de etmeyin lan. Buraya girelim bir de. Belki buradan bir şeyler çıkabilir. Anahtar çiki çıkar. Çiki iğne çıkar. En son burada bak sigaralarını içmişler. Sigara zararlı. Niye içiyorsunuz abi ya? Sonra götünden nefes alırsın. Götünüzden nefes alırsın sonra. Allah Allah. Canmam. Sigara karşıyım şimdi arkadaşlar. O yüzden. Kan. Biz neredeyiz ama fareler var ya. Buraya hep bağlıyorlar. Bunu ne koyayım. Yatak var, labo var. Yani güzel güzel de. Baba manzara ke. Çatı ke, havuz ke. Öldürüyoruz ke. Doğa ke, huzur ke. Pompa ke. Çatıdaki manzaraya karşı ke. Baba devam. Güzel güzel de. Hani bu işin sonu nereye gidecek ya? Yani biz zombilerle mi uğraşacağız? Bizim derdimiz zombi mi ya? Bırakın beni gideyim ya. Bir açıkluk var da. Nerede açıklık? Ben nasıl çıkacağım burada? Aha burada bir şey var. Bu ne? Bu ne bu ne? Sigara mı ne bu? Çakmak mı bu? Kibrit mi bu? Ne bu? Sanırım şuraya, şuraya mı gireceğiz? Nereye gireceğiz ya? <Gülüyor> Bunlar kadın mı erkek mi lan? Oğlum oha amına koyayım bu nasıl bir cezaeviymiş? Burada ne uyguladınız lan? <gülüyor>